<gülüyor> değerli izleyenler, Türkiye'nin rahatsız. Ana haber bülteninde karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Maza, Tarıkabey.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün önemli çıkan gelişmelerini sizler için paylaşacağız benim. <gülüyor> ana haber bültenimiz başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ana tarzıma, Anahaber Füksü'nün de karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarıkı Masal Tarık Haber.com Anahaber bölgelerinin başlıyor değerli dostlar. <Sessizlik> Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çapuruz. Hadi efendim. TV Tarık Haber TV, sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktarık Haber, TikTok Tarık haber, haber, haber. Haber, haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Insanmet Tarık Haber, Tv, Direkt Tarık Haber, 3 Reddit, Ground, Type 73, YouTube Tarık Haber TV, VG ve Tarık Yılmaz Yaptırlarıyla yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar... Bir kere yayında ister izleyenlerdeki yakalanımız Tark Haber TV'nin vezere ulaşabilirsiniz. Ve haber bültenimiz başlıyor efendim. Aday kim olacak? Canlı yayında tarih verdi. Eğer bana teklif gelirse dediği değerli izleyenler son dakika habere göre. İllet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP'ye Kılıçdaroğlu tarih verdi. Son dakika haberine göre CHPK Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında günlüğüme dair önemli aşamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı ile ilgili tarih devren Kılıçdaroğlu, liderler bana teklifte bulunursa bu onurlu görevi herkes yapmak ister ifadelerini kullandı. Son dakika Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak? CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi. 29 Ocak 2023-20.05 son güncelleme, 29 Ocak 2023-20.47 Son dakika haberi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı ile ilgili tarihte veren Kılıçdaroğlu, Liderler bana teklifte bulunursa, bu onurlu görevi herkes yapmak ister, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alt TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı ile ilgili tarih veren Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın kendisine teklifte bulunması halinde aday olabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Biz 6 Nisan tarihini belirlemiştik. 6 Nisan'a kadar olursa biz destek veririz demiştik. Erdoğan hayır ben daha sonra yapacağım diyorsa biz ona destek vermeyeceğimizi açıkladık. Erdoğan kendi istediği bir atmosferde seçimin yapılmasını istiyor. Biraz daha gecikirse örneğin Haziran'a atarsa enflasyon zaten her ay yükseliyor. Yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını halk da kendisi de görecek. Bu nedenle erkenden yapıyor. Atı lider Türkiye'nin sorunlarını gördük. 9 ana başlıkta 2300'den fazla somut hedef ve projeleri açıklayacak arkadaşlarımız. İçerini benim anlatma hakkım yok. Çerik, 6 liderin bir araya gelip çalıştığı ve ortaya koyduğu somut öneriler. Böyle 2300 başlığı çıkıp da kamu önünde anlatabildiler mi? Biz altı lider Türkiye'nin bütün sorunlarını gördük. Sorunlardan çıkmak yetmiyor, nelerin yapılması gerektiğini de anlattık. 200 sayfalık Türkiye'nin kurtuluş reçetesini yazdık. Onların var mı? Adayım diyor. Nesi var? Bahçeli ve BBP. Ne oldu onlar? Bir araya geldiler mi? Kamuoyuna bir şey açıkladılar mı? Bizimle uğraşıyorlar. Bizim hazırladığımız meddi bir süre sonra onlar da kopyalayacak. Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde. Liderler bir arada Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmiş vaziyetteyiz. Bir kişiyi aday olarak belirleyeceğiz. Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışma geleneğini sürdürmesi lazım. Her şeyi ben bilirim anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti bilmesi lazım, liyakatın ne kadar önemli olduğunu bilmesi lazım. Liderler bana teklifte bulunursa bu onurlu görevi herkes yapmak ister. CHP'nin adayı siz misiniz? Sorusuna yanıt. Her parti doğal olarak kendi liderini görmek ister. Bunlar ilgini çekebilir. Kıyma dizisi sadece bu. Ana haber bir devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan bu sözleri duyurdu. Milletim hem ada yapacak hem de Cumhurbaşkanı dedi. Bilecik'te gençlere bir araya geldi değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Finlandiya açıklaması geldi. İşte şok olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik'te düzenlenen kökümüz mazide, gözümüz atide programı kapsamında gençlere bir araya geldi. Erdoğan'ın NATO'ya üyelik süreci bulunan Finlandiya ve İsveç'e mesaj vererek Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak dedi. Erdoğan Altanın masanın aşırımana tepki göstererek şimdi Altanın masanı diyor aday olmaz olamaz diyor. Seramen milletim hem aday yapacak hem de cumhurbaşkanı yapacak ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Finlandiya açıklaması İsveç şok olacak. 29 Ocak 2023-20.04 son güncelleme, 29 Ocak 2023-20.57. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te düzenlenen Kökümüz Mazi'de, Gözümüz Ati'de programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, NATO'ya üyelik süreci bulunan Finlandiya ve İsveç'e mesaj vererek, Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak dedi. Erdoğan, Altılı Masa'nın açıklamalarına da tepki göstererek, şimdi Altılı Masa ne diyor? Aday olamaz, diyor. Size rağmen milletin hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak ifadelerini kullandı. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenlerine katılmak için geldiği Bilecik'te gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık tartışmalarına ilişkin konuşarak altılı masaya tepki gösterdi. Erdoğan, size rağmen milletim hem aday yapacak hem de cumhurbaşkanı yapacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca NATO'ya üyelik sürecinde bulunan İsveç ve Finlandiya'ya da net mesaj verdi. İşte haberin detayları. Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili AKŞENER'den yeni açıklama. Necip ve Zirhan'da, kökümüz mazide, gözümüz atide, programı kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair, romancı ve oyun yazarı Necip Fazıl Kısakürek'in sözlerinin de yer aldığı, Ayasofya bir kebir camia şerifinin açılışına ilişkin görüntülerin izletilmesinin ardından yaptığı konuşmada, duydunuz, dinlediniz, ne diyor? Ayasofya açılacak. Ve Ayasofya açıldı mı? Bize nasip oldu mu? Allah'a hand olsun. Üstadımızın Necip Fazıl Kısakürek mekanı cennet olsun. Görmüş ve nasibi de bize olmuş ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerden aldıkları enerjiyle, heyecanla, coşkuyla ülkeyi büyütme, milleti güçlendirme mücadelesine daha bir azimle ve daha bir gayretle sarıldıklarını belirterek, gençlerle her bir araya gelişinde gençliğine döndüğünü ve ruhen gençleştiğini söyledi. Kendi gençliklerinin bir yandan yoklukla ve yoksullukla, bir yandan yasaklarla, baskıyla ve kavgayla geçtiğini dile getiren Erdoğan, gençler, unutmayın ben de size aşığım. Milletimizin asırlık yorgunluğunu, asırlık çilelerini sırtlanan bir gençlik olarak hayata tutunma mücadelesi verdik. Bu nice arkadaşımızı ya bedenen ya fikren kaybettiğimiz dönemler oldu. Hamdolsun tüm bu badireleri atlatarak belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet etme şerefine eriştik. Ne diyorlardı? Muhtar bile olamaz diyorlardı. Ama benim milletim bu kardeşinizi, ağabeyinizi bu ülkede Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi altılı masa ne diyor? Aday olamaz diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak. Ve tabi o zaman kilonuz da ortaya çıkacak. Bakalım kaç kilosunuz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlerin misafiri olarak bulunduğu güzel mekanda, şu dönemdeki tecrübesiyle hayata dönüp baktığında Ömer Hayyam'ın ömrümüzden bir gün daha geldi geçti. Derede akan su, ovada esen yer gibi. Ki gün var ki dünyada bence ha, var ha yok. Daha gelmemiş gün bir, geçmiş gün iki sözlerinin aklına geldiğini belirterek, evet, biz geçmiş günleri yaptığımız eser ve hizmetlerle hatırlayarak tarihe havale ediyor. Gelecek günleri de Rabbimizin takdirine bırakıyoruz, dedi. Karşısındaki tablonun enerjisini, heyecanını ve coşkusunu daha da arttırdığına, altılı masaya da bazı mesajlar verdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu. Bizim için önemli olan, bugün burada siz gençlerimizle gönüllerimizi buluşturmuş olmamızdır. Sizlerle burada yaptığımız hasbi halin lezzeti paha biçilmezdir. Şimdi diyorlar ya, deliler gibi aşığım size, diyorlar ya, ben de deliler gibi aşığım size. Şu güzel tablo, gençlerimize ken gözle bakanlara ibret olsun. Şu fotoğraf gençlerimizi, kendi adamlarına yaptıkları şekilde ne diyor? Gel deyince gelen, git deyince giden, istedikleri gibi yönlendirebilecekleri bir gürüv sananlara da ibret olsun. Gençlerimize Türkiye yüzyılını emanet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere güvendiğini vurgulayarak şöyle devam etti: Hem de öyle bir güveniyoruz ki sizi maziden atıya kurduğumuz köprünün kilit taşları olarak görüyoruz. Bunun içinde siz gençlerimize hem cumhuriyetimizin ilk asrının birikimlerini hem de önümüzdeki asrın sembolü Türkiye yüzyılını emanet ediyoruz. Hayatı boyunca hep gençlerle yol yürümeyi. Gençlerin önüne açmayı ilke edinmiş bir siyasetçi olarak bugün de aynı hissiyatla ülkemizin geleceğini sizlerin ellerine bırakıyoruz. Gençlerimize güvenimizin en büyük ispatı, eğitimden sağlığa, dış politikadan güvenliğe tüm hizmet alanlarında kurduğumuz güçlü altyapı yanında sizlerin siyasi haklarınızı kullanabilmenize verdiğimiz önemdir. Seçilme yaşını 30'dan 25'ye indiren kim? Biz indirdik. Ne dedik? Yetmez, seçme ve seçilme olarak 25'ten E kim indirdi? Biz. CHP'nin parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız dediğini aktaran Erdoğan, bunların mantığı bu, mantalitesi bu. Biz de dedik ki, biz öyle bir geldik ki bizim ecdadımız Fatih, 18 yaşında bir çağı kapadı, bir çağı açtı. Onun torunları olarak, bu parlamentoya bu yakışır dedik. Ve kanunlar önünde reşit sayılan her bir evladımızın şehrinin ve ülkesinin geleceğinde söz sahibi olma hakkını da biz gençlerimize teslim ettik. Bugün ülkemizde siyasi partilerden iş dünyasına kadar her yerde geçmişte hiç olmadığı kadar çok gencimiz söz ve karar sahibi konumda yer almaktadır. Türkiye ortanca yaşı 33 30... 33 olan bir ülke olarak dünyanın en genç nüfuslu devletleri arasındaki yerini korumaktadır, değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, özellikle Batı ülkelerinin hızla yaşlanan nüfusuyla karşılaştırıldığında bu gençlik aşısının kendileri için hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. Böyle bir nüfusu hala 1940'ların, 1970'lerin, 1990'ların zihniyetiyle yönetmeye talip olmak en başta gençlerimize hakarettir. Dünyanın bilgi toplumunu geride bırakıp dijitale yöneldiği, yapay zekayı tartıştığı bir dönemde eski Türkiye vadili sizlerin karşısına çıkanlar ne bu ülkeyi ne de gençleri tanıyor demektir, tanımıyorlar. Ülkemizin E-Devlet kapısı ile kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınını dijitale taşıdığından, habersiz olanların zihin dünyaları henüz cilalı taş devrinden yontma taş devrine geçmenin şaşkınlığını yaşıyor. Görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananları, 2023 Türkiye'sini tanımaya, ülkemizin özellikle E-Devlet öğrenmeye çağırıyorum Bay Kemal. Ahmetli Özal'ın çok güzel bir sözü vardı. Özal, bu zihniyet için bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez diyordu. Biz de bugün karşımızdakilerin gündemlerini, söylemlerine, duruşlarına bakıp aynı hissiyata kapılıyoruz. Kendilerinin boğazın altından Marmara'yı ve Avrasya tünelini yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara kalsa böyle bir şey yapabilirler miydi? Bu kadar büyük şehir belediye başkanları var. Eserlerinizi bir ortaya koyun ya. Ne yaptınız? Ne yaptınız ya bir görelim. Yapamazlar. Şimdi Türkiye uzay yarışında, kutup rekabetinde, teknoloji tasarlama ve geliştirme mücadelesinde yerini güçlendirmenin çabası içindeyken aynı kapıdan 6 kişi birden geçme kavgası verenleri gülerek izliyoruz. Bunlardan ne ülkemize ne milletimize ne de siz gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Dışarıdakiler bile bunlardan umudu kesmiş olmalı ki her gün bir başka küresel medya kuruluşunu devreye sokarak 14 Mayıs için bizzat sahaya inme ihtiyacı hissettiler. Rüya aleyhimizde yaptıkları yayınlarla gençlerimizin, kadınlarımızın, milletimizin iradelerini yönlendirebileceklerini düşünüyorlar, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin çoktan yeter dediğini dile getirerek, geçtiğimiz 20 yılda bize verilen her destek, emperyalistlerin ve onların maaşalarının yüzlerine haykırılmış bir yeter sözüdür. Biz de bu tarihi meydan okumayı 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter, sözde kararda gelecek de milletindir, diyerek çok daha yüksek bir seda ile tekrarlamak istiyoruz, diye konuştu. Gençlere güvendiğini ve inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü bunlar, milletten alamadıkları destekle elde edemedikleri yönetimi, darbecileri kullanarak gaspedi, Menderes'i idam sehpasına gönderenler, bugün onun yeter, söz milletindir, sözüne sahip çıkmaya kalkıyorlar. Daha durun bakalım ya siz bunları konuşmazken biz konuşuyoruz. Siz neredesiniz? Sadece tek parti devrinden beri hayatlarını kararttıkları, hatta ellerine kanlarını bulaştırdıkları mazlımların ahı bile bunların akıbetini berbat etmeye yeter, dedi. Türkiye'nin önüne esaretin zincirleriyle kesmek isteyenlere izin vermeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerden tek talebinin büyük emekler, fedakarlıklar ve bedeller karşısında teslim edecekleri özgür, demokrat, kalkınmış, güçlü Türkiye mirasına sıkı sıkıya sahip çıkmaları olduğunu söyledi. Yapmanın zor, yıkmanın kolay olduğunu, müttesebatlarında yaptıkları tek bir hayırlı iş olmayanların tek bildiği şeyin yıkmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle seslendi. Gençler, özgür Türkiye'nin önünü esaretin zincirleriyle kesmek isteyenlere izin vermeyin. Gençler, bağımsız Türkiye'nin ayaklarına prangalar vurmaya kalkanlara asla izin vermeyin. Gençler, askeri gücüyle, diplomatik maharetiyle, siyasi etki alanıyla eşine geldiğiniz Türkiye yüzyılını hep birlikte yükseltin. Gençler, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkın, hedeflerine yürümeye kararlılıkla devam edin. Gençler, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sizi bunlardan mahrum etmek isteyen içeride ve dışarıda kim varsa bilin ki geleceğinize kastetmiştir, istiklalinize göz dikmiştir. Arkalarına aldıkları küresel güçleri göstererek sizi korkutmaya, yıldırmaya, bezdirmeye çalışan kim varsa bileci ki hatırlayın. Anadolu'nun bu küçük şehrinde Osman Gazi'nin diktiği bir çınarın köklerinin doğur olmayı da fethederek nasıl dünyanın en büyük, en güçlü devletinin temellerine dönüştüğünü hatırlayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de bu yıl ilk geride bırakılan Cumhuriyet için aynı hayalleri kurduklarını, bugüne kadar yaptıklarını, demokrasi ve kalkınma yolunda eksiklerin tamamlanması olarak kabul ettiklerini anlattı. Emperyalist tebestleri yine kursaklarda bırakmaya davet ediyorum. Türkiye yüzyılıyla ardı ardına yaşanan krizlerle sarsılan küresel yönetim düzeninde ülkeyi en üst sıralara çıkartacak atılıma hazırlandıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti. Hazır mısınız? Gelin 14 Mayıs'ta hep birlikte ortaya koyacağımız iradeyle bu tarihi şahlanışı birlikte gerçekleştirmeye var mıyız? Gelin Türkiye yüzyılı destanını birlikte yazmaya var mıyız? Gelin size devredeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını birlikte aralayalım. Bir asır önce bizi Anadolu topraklarına gömeceklerini sananlar vardı. Milli mücadeleyle hepsini de hüsrana uğrattık. Bugün de kendi yazdıkları senaryoyu içimizdeki gafilleri kullanarak üzerimizde uygulamak isteyenler olduğunu görüyoruz. Sizleri, üstadın deyimiyle Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gedine koyarak bu vahşi emperyalist tebestleri yine kursaklarda bırakmaya davet ediyorum. Şu gençlik bizimle birlikte olduğunda bu mücadelenin zaferle neticeleneceğinden şüphe duymuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi'nin beyliği ilan ettiğinde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın ülkenin yönetimini devraldığında, Abdülhamit'in tahta geçtiğinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığında genç olduklarını anımsattı. Osman Gazi'nin bir milletin geleceğini inşa etme yükünü omuzlarına aldığında Şeyh Edebali'nin kendisine, Ey oğul artık bundan sonra öfke bize, huysallık sana, yüceniklik bize, gönül almak sana, suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, hoş görmek sana. Anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Ey ol sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. Allah yardımcın olsun dediğini vurgulayan Erdoğan, gençlerinde de kendi işleri ve hayatlarının beyleri olduğunu vurguladı. Salondaki gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, biri olacağız, biri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, sözlerini tekrarladı. Programın sunuculuğunu yapan Perin Çift'in, Türkiye yüzyılı için en büyük hayalini sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ben tabii burada şablonu söyleyeyim, Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak. Bununla tabii biz bir şeyi yakalıyoruz.'' Öyle bir mekandayız ki Ertuğrul Gazi buradan bize ön açtı ve ardından Osman Gazi, Fatih. Bütün hepsi kademe kademe bu açılan yoldan yürüdüler ve 600 yıl dünyaya ders verdiler. Dediler ki dünyayı şekillendirme bize ait. Bizim ecdadımız eğer karadan kadırgaları yürüttüyse bu durup dururken olmadı. Bu biraz bir imanın gereğiydi ve bunlar yapıldık yanıtını verdi. Onların ardından giden kendilerinin de boğazın altından Marmara'yı, Avrasya tünelini geçirdiklerini belirten Erdoğan, onlarla da kalmadık. Gerek Demirel gerek rahmetli özel köprüleri yaptılar, birinci, ikinci köprü. Ardından onlar da bizim için bir iş süründü. Ne yaptık biz de. Yavuz Sultan Selim köprüsünü yaptık, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası döneminde CHP'nin çadırına selam vermek için gittiğinden bahsederek, oradakilerle arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı. Tam da çadırın kurulu olduğu yerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü görüyorsun. Bizim Huber'in orada. Ne deseler bana beğenirsiniz. Bu köprüyü yaptınız güzel de peki bunun adını niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz? Yavuz Sultan Selim, bizim için bir tarih. O bir tarih yazdı ve öyle bir tarih ki onun atının üzerinde yürüdüğü çamur için kaftanına oradan sıçrayacak çamuru kendisi için bir şeref layhası gördü. Böyle baktı. Onların bıraktığı izler bizim için bir şereftir. Dolayısıyla onların anılması gerekir. Bu sizi niye rahatsız ediyor? Kusura bakmayın. Biz bu ismi unutturmayacağız. Sizin derdinizin de ne olduğunu biz biliyoruz, dedim. Neden oraya bu ismin verilmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz? Rahatsız olsanız da olmasanız da biz Yavuz'u unutturmayacağız. Dedim, biz Osman Gazi'yi de unutturmayacağız. Hani İstanbul-Dizmir arasına Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Oraya da onun adını verdik ya, o da bunları rahatsız ediyor. Bunlarla da asla kalmayacağız. Ve dedim, siz genel başkanınıza söyleyin de İstanbul-İzmir arası 7,5 saattir. Şimdi bu 7,5 saatlik yolu biz 3 saate indirdik. 3,5 saat İstanbul'dan çıkıyorsun, yollar muhteşem, varıyorsun. Bunlarla da kalmayacaklarının altını çizen Erdoğan, çok daha ilginç. Biz dağları dele dele aynen nasıl Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna bu şekilde gidiyorsak, bunun dışında daha birçok yerler, şurada Bilecik'e gelirken bile dağlar nasıl delinmiş? Nasıl tünellerden geçtik, gördünüz. Bu tüneller olmasaydı nerelerden dolaşacaktık? Dağlardan. Ama biz aşırız, biz dertliyiz. Onun için de bu tünelleri açarak hamdolsun buralara geldik. Hala da devam ediyoruz, hala da devam edeceğiz. Bu konuda bizimle zaten yarışmaları da mümkün değil, diye konuştu. İsveç şok olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı. Osman Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Emrah Otay'ın, İsveç Kralı Demirbaş Karl'ın 5 yıl Osmanlı Devleti'ne sığındığını, Osmanlı Devleti'nin de kendisini en iyi şekilde ağırlayarak misafirperverliğini gösterdiğini anımsatması ve sizde yaptığı yardımlardan dolayı İsveç'in Osmanlı'ya gönderdiği teşekkür mektubunu İsveç Başbakanına hediye ederek Tarihi ibret alınırsa tekerrür etmez demiştiniz. Ancak Cumhurbaşkanı bunlar sanırım çok ibret almamışlar. İsveç Başbakanı sizin söylediklerinizi pek anlamamış gibi duruyor. Neler söylemek istersiniz demesi üzerine Erdoğan şunları kaydetti. İşte orada tabi bir eksik var. İsveç Başbakanı Osmanlıcayı bilmiyor, Türkçeyi hiç bilmiyor. Biz tabi kendisine bunları bu şekilde anlattık. Dedik ki bak, eğer siz illa NATO diyorsanız, NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. Eğer bu teröristleri bize iade etmezseniz, 120 kişilik bir liste verdik, kusura bakmayın. Tabii bunlar o gün bugün bizimle kendilerine göre, yok anayasa değişikliği yaptık, yok şunu yaptık, yok bunu yaptık, kendilerine göre dalga geçiyorlar. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar. Zannediyorlar ki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye. Değil. Ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim, biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğiniz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'da aynı yanlışı yapmaması lazım. Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkinde şöyle konuştu. Ziyarete geldiklerinde de doğrusu ben başbakanı olumlu bir insan olarak gördüm ama maalesef yani kitabulları, Kur'an-ı Kerim'inize affedersin yakacaklar, etrafında da kimler var? Korumalar var, polisler var. Ya benim ecdadım Osmanlı, İncil, Tevrat, böyle bir şeyi yakma eylemine girenleri inin inin inletmiş. Yani şu anda Türkiye olarak onlar böyle yaptı diye biz karşıtını mı yapalım? Hayır, biz yapmayız. Bizim aldığımız terbiye bu değil. Farklıyız biz. Onlar Kur'an'ımızı yakmak suretiyle İslam'ı mı bitirdiler? Kitabullah'ın koruyucusu Rabbimizdir. Bunlar sadece cibilliyetlerinin ne kadar bozuk olduğunu gösterdiler. Aynı şeyi Danimarka yaptı. O aynı, değişen bir şey yok. Ama bizlik duracağız, sağlam duracağız ve kitabımıza, aynen nasıl ki Peygamber Efendimiz, onun koruyucusu Allah'tır buyurdu, biz de şu anda biliyoruz ki koruyucusu Allah'tır. Elimizden geleni her zaman yapacağız. Gençlere seslenerek, dünyada milyonlarca hafız olduğunu unutmamalarını söyleyen Erdoğan, niye? Kur'an-ı Kerim'in işte bunlar koruyucularıdır. Allah'ın izniyle kıyamete dek bu şekilde de devam edecek. Bunlar cahil, sapık. Zannediyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim'i yaktık, iş bitti. Bitmez. Kur'an-ı Kerim bizim hafızalarımızda kayıtlı. Buralarda kayıtlı. Bizim imanımızı çok daha güçlü hale getirecek ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu açıklamaları yaptı ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç hareketi dördüncü golünü de attığı değerli izleyenler Fenerbahçe e, maç sonucuna göre bol bol golü bir maçta. Rakibi Kasımpaşa'yı beş bir mağlup etti. Gollerde Enner Valencia penaltıda 37. dakikada kaydetti. Enner Valencia yine şov yaptı. 39. dakikada kaydetti golünü. Ve Enner Valencia bu sefer hat-trick yaptı efendim. ve ikinci dakikada golü kaydetti. Enner Valencia bir daha gol attı ve 69. dakikada kaydetti. Ve Batoşi maçın sonlarına doğru golü kaydetti ve Fenerbahçe e, 5-1 mağruf etti. Kasımpaşa'yı özeti birazdan ekranlarınızda getireceğiz. Evet getiriyoruz. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 5 golle ile devirdi. Enner Valencia böyle istedi değerli ata Arta Enner, Enner Valencia şov vardı maçta. Enner Valencia böyle 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 5 golle devirdi. Son dakika haberine göre Süper, Eros, Süper 20. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadion Şükrü Sarajonu spor kompleksinde oynayan müsabaka izleyenleri büyük bir heyecanla sürüktü. Ek takımın da mücadele seviyesini üst de tuttu maçta kazanan taraf 1-0'lık geriye düşmesine rağmen 5-1'lik skorla beraber aç oldu. Salvacjetleri galibiyet getiren gollerin dördünü Enner Valenzia kaydetti. İşte detay. Maç sonucu Enner Valencia böyle istedi. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 5 gol edilirdi. Son, Son dakika haberleri Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan müsabaka izleyenleri büyük bir heyecana sürükledi. Her iki takımın da mücadele seviyesini üste tuttuğu maçta kazanan Taran, 1-0 geriye düşmesine rağmen 5, birlik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı, lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 4 günü Enner Valencia'ya kaydetti. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Sport Otosüper Ligi'nin 21. haftasında George Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa'yı konuk etti. 90 dakikası büyük heyecan ve mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe oldu. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 5, 1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı, lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37 ve 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90 artı 2 dakikada MİÇİBATÇUĞA'yı kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 24. dakikada Mamadou Fall'dan geldi. Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 44'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Kazanamama serisi 4 maça çıkan Kasımpaşa ise 19 puanla 16. basamakta yer buldu. Fenerbahçe gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Giresunspor'u ağırlayacak. Saçın vuruşu kornere gitti. Maçın ilk tehlikeli atağı 6. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Adı Gülerden aldığı pasta ceza alanına hareketlenen Nihazac'ın kareyi cepheden gören mesafeden vuruşu savunmadan sekti ve kornere gitti. Sarı, lacivertli futbolcular penaltı itirazında bulundu ancak var. Pozisyonun korner olduğuna karar verdi. Kasımpaşa tehlikeli geldi. Fenerbahçe'nin pozisyonundan 2 dakika sonra Kasımpaşa etkili geldi. Gelişen hızlı hücumda sol kanattan yapılan orta sonrası ceza sahası içinde topla buluşan fallın vuruşu asfaltla avta gitti. Arda'nın pasını Valencia bitiremedi. Karşılaşmanın 21. dakikasında rakibine ön alan baskısı uygulayan Fenerbahçe'de Arda Güler, rakibinden çaldığı topu hemen savunma arkasına sarkan Enner Valencia'ya gönderdi. Ekvadorlu futbolcunun ceza sahası içine gidi, yaptığı vuruş yandan avta gitti. Kasımpaşa, hal ile golü buldu. Sol kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Engin, ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mamadol falı gördü. Senegalli futbolcunun tek vuruşu ağlarla buluştu ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Penaltı kararı. Önce kaçtı sonra tekrar edildi ve durum bir 1 1 -E geldi. Fenerbahçe, maçın 33. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakaladı. İçi Batşuay'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Enner Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşu direkten kendisine geri geldi. Dönen topu tamamlayan Valencia'nın golü geçersiz sayıldı ancak o sırada var devreye girdi ve Kasımpaşa kalecisinin penaltıdan önce çizgiyi terk ettiği görüldü. Tekrarlanan penaltıda Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1 1e getirdi. Fenerbahçe geri döndü, Valencia. Sarı, lacivertliler Güler, benaltı golünden 2 dakika sonra etkili geldi. Arda Güler, ceza sahası içine giren Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Sağ bölgede rakibini çalımlayan Kadıoğlu, arka direkteki enler Valencia'ya ortasını yaptı. Yıldız futbolcu, gelişine yaptığı vuruşta fileleri sarstı ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı. Arda'nın aşırtması direkten döndü, Valencia ettirik yaptı. İlk yarının sona ermesiyle soyunma odasına iki, birlik üstünlükte giden Fenerbahçe, ikinci devreye de hızlı başladı. Gelişen hızlı atakta Arda Güler'in ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruş üst direkten geri döndü. Topla buluşan Enner Valencia, meşin yuvarlığı alara gönderdi ve hem kendisini hem de takımının üçüncü golünü kaydederek skoru 3-1 yaptı. Valencia, Valencia, Valencia, Valencia... Fenerbahçe, 3. Golden sonra da ataklarını kesmedi ve rakip kaleye yüklenmeye devam etti. 69. dakikada yayı üzerinde topla buluşan Arda Güler, Miçi Batşah'a yapasını verdi. Belçikalı futbolcunun dönerek yaptığı vuruş direkten döndü ve Enner Valencia'nın önüne düştü. Yıldız oyuncu boş kaleye golünü attı ve maçta 4. kez bileleri sarsarak durumu 4-1-1 -e getirdi. Lesus'tan 2 değişiklik. Fenerbahçe'de teknik direktör George Jesus, ligde son oynadıkları hangi kredi Ümraniye Spor maçının ilk 11 ine göre kadrosunda iki değişiklik yaptı. Ortekizli teknik adam, Ümraniye Spor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo ile Diego Rossi'yi Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Miha ile Arda Güler'i ilk 11'de oynattı. Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Cesus, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Sızalay'ı ve Lincoln Henry'i kurdu. Orta sahada Bilin Arao ve Nihaz Ajac şans bulurken kanatlarda Arda Güler ile İrfan Can Kahveci oynadı. Cesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Mici Batşay'a güvendi. Fenerbahçe'de İrfan Can Eribayat, Juan Perez, Gustavo Hendriyu, Serdar Aziz, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Enle Mor, Diego Rossi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi. Arda, ligde ilk kez 11'de. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, ligde bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Bu sezon Avrupa'da 3 kupada ise bir maçta ilk 11'de oynayan 17 yaşındaki Arda, ligde ise hep sonradan oyuna girmişti. Ada, ligde bu sezon ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de görev aldı. Zajaj 4 maç sonra. Fenerbahçe'nin sloven orta sahası Miha Zajaj, ligde 4 maçın ardından ilk 11'de şans buldu. Aldığı sürelerde gösterdiği performansta taraftarın beğenisini toplayan tecrübeli oyuncu, son olarak ligde 4, 0 kazanılan Hatay Spor müsabakasına ilk 11'de çıkmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maç sonucu... Ama haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sen bana başka şeyler anlatıyorsun söze dikkat çekmişti. Çok konuşulacak Erdoğan göndermesi geldi değerli izleyenler. Yani. İmamoğlu'dan gün, gündem, e, gündem yaratan Erdoğan göndermesi yapıldı. Vali Kızılkaya ile arasındaki diyalog e, dikkat çekmişti. Böyle yapmayın devletimizi küçültmeyin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birlik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya arasına geçen diyalog İBB Başkanı Ekran İmamoğlu gündem yaratan bir göndermeyle eleştirdi bulundu. Bir çalışma arkadaşlarımızla göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp konuş bakayım demiyoruz İfadeyi kullanan İmamoğlu. Böyle yapmayın, devletimizi küsürtmeyin, devletimizin makamın sahibi makamlarını aşağı çekmeyin diye konuştu. İmamoğlu'ndan gündem yaratan Erdoğan göndermesi. Vali Kızılkaya ile arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'te düzenlenen açılış töreninde Vali Kemal Kızılkaya ile arasında geçen diyaloğa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündem yaratan bir gönderme ile eleştiride bulundu. Biz çalışma arkadaşlarımızla göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Böyle aşağı bakıp konuş bakayım demiyoruz ifadelerini kullanan İmamoğlu, böyle yapmayın, devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin diye konuştu. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olma olasılığı hala konuşulan Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan ile Vali Kızılkaya arasında yaşanan diyaloğa göndermesi gündem yarattı. Erdoğan'dan bir gün sonra bileceği ziyaret eden İmamoğlu, Erdoğan'ın Vali Kızılkaya'ya dedi: "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun. Ifadelerine atfen, biz çalışma arkadaşlarımız da böyle anlaşıyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum, onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor" dedi. Erdoğan'dan Vali Kızılkaya'ya: "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun." Erdoğan, Bilecik'te Söğüt Altın Madeninin açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında, Söğüt'teki 2 kilometrelik bozuk yola değinerek Bilecik valisi Kemal Kızılkaya yolun nerede olduğunu sordu. Kızılkaya Erdoğan'a yanıt olarak, Söğüt Bozüyük yolu 26 kilometre, efendim. Bozuk yol 2 kilometre dedi. Erdoğan ise karşılığında, ben sana Söğüt Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda bozuk olan, sıkıntılı yer neresi vali bey dedi. Bozuk yolun 2 kilometre olduğunu ve yapılmakta olduğunu söyleyen vali Kızılkaya'ya "Sen bana başka şeyler anlatıyorsun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na seslenerek "Adil Bey süratle, hemen, anında." Yarın değil, hemen şimdi diye konuştu. Biz böyle anlaşıyoruz. Aşağıyı bakıp konuş bakayım demiyoruz. Erdoğan'dan bir gün sonra Bilecik'i ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu, bu diyaloğa gönderme yaparak Erdoğan'a tepki gösterdi. Bozüyük'te Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Bozüyük Yeniseyir Terası Projesi temel atma törenine katılan İmamoğlu şöyle konuştu. Tarihi dokuyu yansıtan eserler, anıtlar, heykeller, sergilerle zenginleşecek ve duygusal, mekansal etkisi yüksek olmalı. Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum, vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine bak bakı sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Böyle aşağı bakıp konuş bakayım demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum, onların da gözünün içi gülüyor, benim de gözümün içi gülüyor. Devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki? devletimizin maalesi şu su bu su böyle yapmayın devletimizi küçültmeyin devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin Açıklamasına bulunduğu Sayın eekremmeyeoğlu değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz Ana haber ülkenin devam et Resmi aşamada geldi Türk futbol futbolunda ilk yaşandı. İşte yeni MHK başkanı değerli izleyenler. son dakika haberiye göre Türk futbolunda bir imza atıldı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu. Son dakika haberiye göre Süper, Eros, Süper Lig'de heyecan devam ederken geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabrochev istifası sonrası buş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi çelik kararını kabul etmişti. Yeni MHK başkanının hangi isim olacağı merak edilirken resmi açıklama geldi. Dali Orta Merkez Hakem Kurulu'nun yeni baş, başkanı oldu ve Türk futbolunda bir ilk gerçekleşti. Son dakika Türk futbolunda bir ilk. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Lale Orta oldu. Son dakika haberleri, Sport Otosüper Lig'de heyecan devam ederken, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifasını sunmuş ve TLF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çelik'in kararını kabul etmişti. Yeni MHK Başkanının hangi isim olacağı merak edilirken, resmi açıklama geldi. Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı oldu ve Türk futbolunda biri ilk gerçekleşti. Son dakika, Sport Otosüper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, TFF'de flash gelişmeler yaşanmıştı. MHK Başkanı Sabri Çelik, istifasını sunmuş ve TLF Başkanı Mehmet Büyükekşi bu kararı onaylamıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı ise resmen açıklandı. Yeni Başkan Lale Orta Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Lale Orta olduğunu açıkladı. Lale Orta'nın listesi Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Profesör Doktor Ali Kızılet, Süleyman, Abay Saadettin Güler, Aynur Aysun, Akar, Hamza Mısır. Türk futbolunda bir Lale Orta, MHK başkanlığına getirilmesiyle birlikte Türkiye'de bu görevi üstlenen ilk kadın oldu. TFF'nin açıklaması. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Profesör Doktor Lale Orta'yı getirmiştir. Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Profesör Doktor Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan Melikan'ın futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor. Yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Tam ekran okuyucu hakkındaki geri bildiriminizi duymak isteriz. Ana haber bültenimiz devam ediyor efendim. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Muş, Van, Bingöl, Bitlis, Hakkari. Kar İstanbul'da giriş yaptı. Birçok kent beyaza bülündü. Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı. Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve birçok il beyaza bülündü. Mevsi normallerinin üzerinde seyreden çatkıları son bir hafta, haftada yerini soğuk ve yağış havaya bıraktı. Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerindeki birçok kentte beyaz bereket etkili oldu. İstanbul'da da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yer yer Beyaz bereket yüzünü gösterdi. Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı. Bitlis, Muş, Van, Akkari ve birçok il beyaza büründü. 29 Ocak 2023 14.11 son güncelleme. 29 Ocak 2023 14.38. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar son bir haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerindeki birçok kentte kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yer yer kar, yüzünü gösterdi. Takip et. Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde kendisini göstermeye başladı. Ocak ayının son günlerinde özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde birçok kent beyaza büründü. Ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı. İstanbul'da da Aydos Ormanı'nda kar yağışı etkili oldu. İşte İstanbul, Bingöl, Ardahan, Kars, Bolu Dağı, Akkari, Sivas, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Malatya, Muş, Bitlis, Şırnak ve Vandan kar manzaraları. Yurttan kar manzaraları. Erzincan. Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Erzincan. Erzincan, Gümüşhane Karayolu üzerindeki Ahmediye geçidi ile Erzincan, Sivas Karayolu üzerindeki sakal tutan ve Kızıldağ geçitlerinde kar ve tipiden dolayı yolun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Erzincan Yağan karla birlikte beyaz örtüye bürünen Erzincan'ın Kemah ilçesi, Çağlayan beldesinde bulunan Gillevik Şelalesi ve Ekşi Su Mesire alanı güzel görüntüler oluşturdu. Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle 225 köy yolu ulaşıma kapandı. Müş. Müşil Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyh Mus Yentür, ilimizde 225 yerleşim biriminin yolu kapandı. Ekiplerimiz dün gece yaptıkları çalışmada 44 köy yolunu açtı ancak kar nedeniyle bu yollar yeniden kapandı. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlamak için 58 iş makinesi ve 100 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız asılsız ihbarlardan kaçınmalarıdır. Acil durumlar için köy muhtarlarımızla iletişim halindeyiz dedi. Bitlis Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kente etkili olan kar nedeniyle il genelinde 282 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Bitlis Kurtkan, 10 şantiyedeki 80 personel ve 60 araçla yolların açılması için karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti. Bitlis Belediye ve karayolları ekipleri ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü. bittis vatandaşlarda araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Elazığ Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 146 köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak Şırnak'ta etkili olan kar yağışı kısa sürede yarım metreyi buldu. Dün akşamdan beri etkisini gösteren kar yağışıyla bazı köy yolları kapanırken, karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor. Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Malatya Ekipler, kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını açmak üzere Akça'da, Doğanşehir ve Hekimhan'da kar küreme ve yol açma çalışması yapıyor. Arapkili ilçe merkezinde ise açlarda biriken kar nedeniyle bazı dallar kırıldı. İlçede kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi, dağıtım şirketi tarafından giderildi. Erzurum Erzurum'da dün sabah saatlerinde başlayarak aralıklarla etkisini artıran kar yağışı sonrası kent merkezi, Erzurum Kalesi, Üç Gümbetler, Lala Paşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi <gülüyor> tarihi mekanlar ile çevresi beyaza büründü Erzurum Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte de park ve bahçeler yağış nedeniyle karla kaplandı. Bazı vatandaşlar fırçalarla araçlarının üzerine kimi esnaf da iş yerlerinin önünü kardan temizledi. Erzurum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaldırım ve yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı. Erzurum. Balandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 45 cm ölçüldü. Kars. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla Beyaz'a dürünen şehirde Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kars. Kaldırım ve yollarda biriken karları temizleyen ekipler çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Kars. Anladım. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 345 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Anladım. Karla mücadele ekipleri yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma başlattı. Çete Karşıyaka yolu da yoğun. Kar ve tipi nedeniyle karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçişlere kapatıldı. Anladım. Beyaz örtüyle kaplanan kentin sakinleri iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Anladım. İpek Yolu Belediyesi karla mücadele ekipleri de cadde ve kaldırımların temizlenmesi için çalışmalara başladı. Anladım. Anladım. Tunceli Tunceli'de de kar aralıklarla etkisini sürdürdü. Tunceli Kar kalınlığının bazı kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı kentte, vatandaşlar evlerinin önünde biriken karları temizledi. Tunceli Besiciler de kar yağışına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun mesai harcıyor. Tunceli. Karayolları, il özel idaresi ve belediye ekipleri kardan kapanan köy ve mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor. Tunceli. Sivas. Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Sivas. Tarihi kent meydanı kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Sivas. Kastamonu. Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışı, Ilgaz Dağı, İhsangazi ilçesi, Küle Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı ile Ilgaz Dağı beyaza büründü. Kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Hakkari Kent merkezi ve ilçelerinde gece aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezi ve ilçelerde sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde 176 köy ve mezra yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı. Karayolları ve belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü. Bolu Dağı Anadolu Otoyolu ve de Yüz Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Bolu Dağı Bölgede dün sağnağın ardından kara dönüşen yağış, otoyolun avant kavşağı, Bolu Dağı tüneli ve biyadüklerle karayolunun dağkent, Yumrukaya, Seğmenler, Bakacak, Karanlık Dere, Vıçkıyanı ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteriyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor. Bolu Dağı Bolu ve Düzce İl Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücülere hava ve yol şartları ile kış lastiği takma konularında uyarılar da bulunuyor. Reyhan'dan güzergahın bazı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düşüyor. Ardahan Ardahan'da kar yağışı, sis ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Ardahan Kentte dün başlayan kar yağışı sabah da devam etti. Şehirde kar yağışının yanı sıra yer yer siste etkisini gösterdi. Bingöl Bingöl'de kar yağışı, sis ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Kar nedeniyle yolu kapanan 138 köyde İl özel idaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. İngöl İngöl İstanbul İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta kar yağmaya başladı. İstanbul Yansılı kar bir süre sonra etkisini kaybetti. İstanbul Aydas Ormanı'nın yüksek kesimlerinde ağaçların karla kaplandığı görüldü. İstanbul. Bunlar ilgini çekebilir. Şirket Akar. haber ürkenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu böyle eleştirdiler. Sayın Beve Başkanı Ekrem İmamoğlu birazdan göstereceğiz e, apşi. şehrin her yerine asıldı değerli isteyenler İstanbul'da. Beve Başkanı İmamoğlu'na tepki aldı. Şehrin en işlek noktalarına asıldı. İstanbul'umuza hoş geldiniz dinleyelim. İrdaşık gezile nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bu kez ve pankartlı protesto düzenlendi. Şehrin birçok İstanbul'umuza hoş geldiniz yazılı pankartlar asıldı. Pankarttaki yazının altında ise 16 milyon İstanbullu ifadesi dikkat çekti. İşte haberin detayları. İBB Başkanı İnanoğlu'na tepki. Şehrin en işlek noktalarına asıldı. İstanbul'umuza hoş geldiniz. 29 Ocak 2023 21:27 Son Güncelleme 29 Ocak 2023 21:39 İl dışı gezileri nedeniyle eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İBB Ekrem İmamoğlu'na bu kez de pankartlı protesto düzenlendi. Şehrin birçok noktasına "İstanbul'umuza hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı. Pankarttaki yazının altında ise 16 milyon İstanbullu ifadesi dikkat çekti. İşte haberin detayları. Takip et. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İBB Ekrem İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı gezileri dolayısıyla kentin işlek noktalarına İstanbul'umuza hoş geldiniz yazılı pankartlar asıldı. Fatih'te Sıraçhane ve Edirne Kapı'nın yanı sıra Esenler ile Bağcılar'ın aralarında bulunduğu kentin işlek noktalarındaki bazı üst geçitleri asılan pankartlarda Sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'umuza hoş geldiniz yazıldığı görüldü. Pankarttaki yazının altında ise 16 milyon İstanbullu ifadesi yer aldı. Gezilere devam edecek. Yurt dışında Yunanistan, yurt içinde de Kastamonu, Karabük, Bursa, Bilecik'e giden ve ziyaretlerine devam edeceği öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu seyahatleri sosyal medyada ve kamuoyunda eleştirilmişti. Anadolu Ajansı. İlginizi çekebilir. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Ne bana Ender Varenziya? Tarihe geçen an yaşandı değerli izleyenler. Ne yaptın Ender Varenziya? 5 şut attı, 4'ü gol oldu ve taraftar çıldırdı. Süper Lig'in 23 haftasında Fenerbahçe'li Kazım karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumunda oynanan müsabaka Sarla Ajüretler'in 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanlı 44'e yükselen Pena lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alarak takibine devam etti. Kasımpaşa karşısında yıldızlaşan oyuncu ise Enner Valencia oldu. İşte detaylar. Ne yaptın Enner Valencia? 5 şut attı, 4 bir gol oldu ve taraftar çıldırdı. 29 Ocak 2023 21:19 Son Güncelleme 29 Ocak 2023 21:19 Oto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülkeler Stadyumunda oynanan müsabaka Sarı Lacivertlilerin 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanını 44 yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında ikinci sırada yer alarak takibine devam etti. Kasımpaşa karşısında yıldızlaşan oyuncu ise Enner Valense oldu. İşte detaylar. Takip et. Sport Otosüper Lig'in 21. haftasında George Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı, Lacivertliler, Ülker Stadyumunda oynanan karşılaşmadan bir sıfır geriye düşmesine rağmen 5, birlik lig ayrıldı ve üst üste 3. kez kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37 ve 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 96. 2 dakikada Michi Batçua'yı kaydetti. Sarı, lacivertlilerin santiforu Valencia, attığı 4 golle takımını ve taraftarları coştururken dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı. Ekvadorlu Yıldız, maç boyunca çektiği 5 isabetli şutun 4 günü gole çevirdi ve ekibinin galibiyetinde başrol oynadı. Bir yandan Enner Valencia attığı bu maçta dört kez gireleri sarsarak gol sayısını 19'a çıkardı ve krallık yarışındaki liderliğini sürdürdü. Ana haber bültenimiz terimiz. Bu haber mücevikte sonuna geldik değerli izleyenler. Daha fazla haberi okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz efendim. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu. Ve daha güveni ve Türkiye'de uyanmak dileğiyle de derin soru çıkar.